Peki hocam panik atak kimlerde görülür? Panik atak herkeste görülebilir. Özellikle kaygı düzeyi yüksek kişilerde daha fazla görülür. Kronik stres altında olan kişilerde de sık görüyoruz. Yapılan bazı çalışmalar panik atağının en sık şehirde yaşayan, yalnız yaşayan ve belli bir yaşın üstündeki kadınlarda daha sık olduğu gösterilmiş. Tabi bu belli bir savunmasızlık, belli bir Anksiyete artışı, endişe, strese cevap verememe şeklinde e, bunlardan kaynaklanabilir. Ama erkeklerde de sık. Dolayısıyla her yaştan, her gruptan olabilir. Önemli olan bu kaygı sisteminin tamamen kişiyi etkisi altına almadan, kişiyi kontrol altına almadan çözümlenmesi. Herkes panik atak geçirmeye adaydır. Ama tabi bazı insanlar daha kaygılı, daha stresli olduğu için yaşadıkları psikososyal çevre, bu stresi artmaya veya artırmaya daha müsait olduğu için kaygı sistemi de artabilir. Panik hata daha fazla aday haline gelebilirler. Biz özellikle çocuklarda gördüğümüz annesinden kolay ayrılamayan, yabancılarla kolay diyalog kuramayan, çabuk korkan, çabuk endişelenen, özellikle kendisi hızlı bir şekilde tedirgin olan, bazı korku semptomları fazla yaşayan hassas çocuklar aslında şu mesajı veriyor. Ben kaygıya karşı, strese karşı duyarlıyım. Bu duyarlılık çözümlenmezse, hayatla aşılmazsa bir süre sonra erişkin olduğu dönemde de veya erken e, erişkinlik döneminde panik atak olarak karşısına çıkabiliyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı sistemler.